DJI bir tane drone çıkarmış. Bana kaç olur? <gülüyor> Sana 1399 olur. Kripto para piyasası dalgalıydı. Özgür Çetin'in bu piyasaya el atmasıyla birlikte. <gülüyor> bir yerde kurumasını bekliyoruz değil mi? <gülüyor> Elinmask haricinde dünyanın en zenginleri listesinde o kadar isim var. Ama şunu bilmiyorlar, dünya malı dünyada kalır. Ama Mars'a gidersen... O zaman nerede ya. kalacak? <gülüyor> Herkese merhaba sevgili teknolojiyoku takipçileri ben Özgür Çetin ben Osman Tufan YouTube kanalımıza hoş geldiniz Türkserle teknoloji Haftalık bakış programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız bu haftada birbirinden ilginç ve yepyeni teknoloji haberleriyle sizin karşınızdayız şimdi Osman DJI bir tane drone çıkarmış evet. FPV ismini verdi yeni drone'u duyurdu güzel olurum. bir drone güzel fiyatı da Güzel. Güzel. En azından dışarıda yaşayanlar <gülüyor> için. Kaç 1300, 1300 dolar ya? Yani, yani. 1300 da. Hadi. 1300 değil. Bana kaç olur? Sana 1399 olur. Şimdi arkadaşlar bu dronun özelliği şu. Aslında sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir şey. Dronla direkt olarak böyle dronun içinde kendiniz uçuyormuşsunuz gibi. Yani drone'un kamerası var üzerinde kameradaki çektiği görüntü yani, gerçek zamanlı olarak o özel bir gözlüğü var. O gözlükten görebiliyorsunuz. Menzili ne kadardı bunun? Menzili 16 km diyor ben ama çıkmış. bu ideal şartlarda yani telsiz gibi. Şimdi biz Düzgen esmezse, de. Ya, hava açık Yok, olursa, düz, yağmur yağmaksa. Düz olursa hani arada biz o interferans olacak yani bir elektromanyetik. şey nereden bulacaksın? Yani, <gülüyor> yani şehir içinde o kadar istiyor. olmaz. Ha, bak Şunu merak ediyorum <gülüyor> binaların arasında buradan uçurduk biz. Yani en fazla 3 kilometre olur, söyleyemiyoruz. 3 kilometre, çok fark ediyor o zaman. 3 km. Fark eder. Gerçi ben o kadar paralelikten sonra 3 kilometredir. Ya mesela ama. biz <gülüyor> şimdi telsiz test ettik, 15 kilometre diyor. Biz şu İstanbul'da denedik onu, 700 metreden sonra Gitti. gitti yani. Km. Çünkü o 15 kilometre dedi hani Acaba, Konya Ovası'nda hani, falan olur herhalde. <gülüyor> ya da Çöl'ün oda. Yani. Acaba bu ağaçlık alanlarda falan şey yapıyor mu yani? Mesela ağaçları engelliyor mu? Şöyle, mesela? onun şey özelliği var bu yeni çıkan drone'da. Engelliler sakınma yani. teknolojisi var. Tabi onu çok abartmamakta da fayda var. Hani böyle çok e, Amazon ormanlarında kullanamazsın yine de. Türkiye'de kaç para olur peki bu? Türkiye'de bu 10-12 binden aşağı olmaz. O kadar ucuz olur mu ya? 1300 dolar kaç para yapıyor ki bilmiyorum şu anda. Yani şu anda 7 küsur var. Işte dolar. 3x, 3 kere 9000 lira yapar. Yani 10 bin desek. 13-14 olur o zaman. Bence daha fazla 13, olur yani. 15-15 lira, ama kaç ay yaparsın aslanım. Senin Türkiye'deki vergilerden azalıyor. 13-14 olur ama tabii bu birazcık daha böyle hani profesyonellere yönelikti bu FPV onları daha çok yani ama DJ, hem ama profesyonel amatör... Şimdi 14.000'e drone'a da gideceksin sanırım. Evet o yüzden onlar daha uygun fiyatlar. Mesela teknoloji mağazalarında falan da var gidiyoruz görüyoruz drone'ları. 6.000, 7.000, 8.000 biraz absürt fiyatlar var ama ilk dönemlere göre düşmeye başladı. Tabii tabii teknoloji hani yaygınlaştıkça kullandıkça evet, fiyatı düşüyor. Bir diğer e, drone'dan hemen hızlı bir geçiş yapalım. E, Dacia Sandero'yu inceledik biliyorsun B sınıfı Türkiye'deki evet. en ucuz SUV modeli. Gırtlak dolusu model arkadaşlar 180 bin falandı. Yani şeyli kampanya fiyatı? Kampanya fiyatı 190 bin. 190 e Kampanya bittikten sonra 200 bin liraya falan yeter. Bak olursunuz. şimdi mesela onun incelemesini yayınladık arkadaşlar yukarıdan bakabilirsiniz isterseniz. Yorumlarda arkadaşım biri bunu alacağımı alırım falan demişti. De. Alırsın fakat en boşunu alırsın. Evet. Yani o açıdan da bakmak lazım. Şimdi bunda en dolusunu biz tanı kartsız giriş gibi. sistemi Aynen. var. Ne bileyim geri görüş kamerası var. Hem ön hem arkada tamponda algılayıcılar var vesaire. Ya en basinden kör nokta bile Körnokta var. Kör nokta bile ama var nokta yani. Şu anda çoğu arabanın Bunu dolu modelinde biliyor. Yok. Evet. Ee, gayet güzel ve dolayısıyla yani malzeme kalitesi iyidir, kötü orasını tartışabiliriz ama donanım açısından baktığımız zaman elektronik donanımı olarak gayet tatmin edici bir araçtı. Dolayısıyla B segment SUV sınıfında zaten bu fiyatlara otomobil bulmak De. mümkün, mümkün değil, değil arkadaşlar. Şimdi güzel bir gün daha geliyor arkadaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun diyoruz. Evet gerçekten son dönemde kadınların özellikle güncel hayata ilişkin rolleri daha da büyüdü. Şimdi geçmişe baktığımız zaman özellikle hani bizim annelerimiz falan hep Hı -hı. böyle ev anımı rolündeydiler. Evet. Ama şimdi bakıyoruz kadınlar her yerde karşımıza çıkıyor. En basit örnek hani gelirken bakıyorum tramvayı kullanan kadınlar var. Vatman yani yani. yani şaşırıyor şey insan ki. otobüs sürüyordu bir tanesi, IETT otobüsü. Ha, bence şaşırdım, yastırabilir, yani, yani. süremez her şeyi şey yapabilir 12. ama şimdiye kadar görmeye çok e, azala yani. ya. Hani Görünce insan aa diyor. Mesela ben minibüs kullanan kadınla gördüm, bir afalladım böyle şöyle Allah Allah, böyle <gülüyor> hani, yanlış şeyim <gülüyor> mi <bilmiyor gülüyor> ya artık. Ama gerçekten arkadaşlar artık kadınlar hayatımızın her noktasına e, Ön rol olarak, başrol olarak gelmeye başladılar ve iş dünyasında da gerçekten çok güzel işlere, projelere imza atıyorlar. Örneğin mesela bir tane oyun geliştirilmişti. Oyun geliştiricisine bakınca erkek bekliyorsun ya bir baktım kadın diyorsun vay be gerçekten yapıyorlarmış. Bir de şimdi artık online sistem var ya. Hani evdeki kadınların da böyle bir şeyler evet, yapmaları evet, evet. daha da kolaylaştırıyor. Yani herkes otobüs kullanmak zorunda değil yani. yani. Tabii evet. canım yani, yani çok değişik yeteneklerin olabilir, güzel tasarımlar yapıyor olabilirsin. Bunun... Bir de bunlar çok popüler oldu şimdi biliyorsun. Aynen öyle. De. Yani şimdi hazır bir şey almak yerine, at, örnek görüyorum işte salça diyelim mesela. Ne bileyim ya da evde yaptığın bir el işi, bir oyun. El işçiler oyunu... çok mesela şey, e, bugünlerde çok popüler. popüler, bu dönemlerde çok popüler. Ne yapıyor mesela, atıyorum bir yastık değil mi? Yeni çocuğu olacak bir kadın, diyor ki bana şu şekli yapabilir misin yastığa? Karşı taraftaki kadın tamam diyor yaparım şöyle evet. böyle listeliyor, siparişini alıyor. Bunu bir şekilde ne yapıyor? Ürettiğini pazarlamaya başlıyor. Bu da aslında teknolojinin sayesinde oluyor. Yani kadınların günümüzde artık kendilerini biraz ön plana çıkarmalarında teknolojinin çok büyük bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da çeşitli kanalları mevcut. Mesela Türkler'in güzel bir hizmeti vardı bizce diye. O mesela şu aralar bayağı bir popüler olmuş durumda kadınlar arasında da. Evet Türkcell 2020 yılında bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası mottosuyla bir yola çıkmış ve kadınların ekonomideki gücünü göstermek adına bizce isimli bir uygulama geliştirilmiş ve bugüne evet. kadar 2020'den bugüne kadar 3 .4, 3 .4, da, milyon kez. 4 milyon kez indirilmiş bu uygulama. Şimdi akıllı telefonlarda kullanılan bu uygulamada kadınlar ürettiklerini satabiliyorlar, akıllarındaki sorulara cevap buluyorlar ve ilham alıp hayata geçirebildikleri İlham al, kendin yap, bizim pazar ve sorsana gibi birçok kategoride yine bu uygulama ya da platform üzerinde bulunuyor. Üreten kadınlara destek olmak da söz konusu. Yani mesela şu değil arkadaşlar. Ben kadın değilim. Uygulamayı indirmeyeyim diye bir şey söz konusu değil. Nedir burada? Üreten bir kadın var. Siz bu uygulamayı indirerek orada kadınların ürettiklerini satın alarak ne yapıyorsunuz? Onlara destek, destek olabiliyorsunuz evet. ki bence bu destek hepsinden daha önemli. Neden? Çünkü bir yerde arz varsa... Talep oluyor. Dolayısıyla bu ikisinin birbirini dengelemesi lazım. Eğer siz az etmezseniz karşılığında da bir üretim Olur. olmaz ki üretimin ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu herkes biliyor zaten. Dolayısıyla burada sizin de uygulamayı indirip bu kadınlarımıza, üreten kadınlarımıza destek olmanızı tavsiye ederiz. Şimdi uygulamada bir de sorsan ismi bir bölüm var. Burada uzmanlara soru soruyorsunuz. Onlar da sizlere videolu olarak yanıt veriyor ki bu uzmanlar arasında kişisel gelişim uzmanından sağlıkçıya, psikoterapisten mutfak şefine kadar farklı kategorilerde uzmanların yer aldığını da söylemiş olalım. Bir de şimdi bazı kadınlarımıza benim ufak bir önerim olacak videomuzu izleyenlere. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz ya benim hiçbir yeteneğim yok ya da işte bir yeteneğim var ama ben bunu başaramam edemem. Bakın bu uygulamada ilham al diye bir kategori var. Oraya girdiğinizde arkadaşlar daha önce sizin gibi düşünenlerin nerelere geldiğini göreceksiniz. Kendiniz göreceksiniz yani. İnsanlar yapamam, edemem diye düşünürken bir anda birkaç hamleyle hayatları değişiyor. Ve gerçekten güzel bir yere geliyorlar. Dolayısıyla şu düşünceden kurtulmanız lazım. Ben bunu yapamam, ben bunu edemem, bunda kime uğraşacak gibi şeylerden kurtularak en azından bu yaşam hikayeleri göz atarak biraz daha kendinizi böyle geliştirebilirsiniz, cesaretlendirebilirsiniz. Şimdi bizce uygulaması için de bir de kendin yap bölümü var. Burası bugüne kadar ki burada mesela hani kendin yap dedin evdeki bir işte bir şeyi tamir etmekten tut da bir şeyi yeniden yapmaya kadar birçok farklı farklı videolar evet. bulunuyor. Ve buradaki videolarda 250 bin kez izlenmiş arkadaşlar. Yani siz de oralara bakıp mesela diyelim evde bir şey bozuldu, kırıldı, eskidi. Tamir edilmesi gerekiyor ve yapamayacağınızı düşünüyorsunuz ama orada bir video izliyorsunuz ve o videoyu izledikten sonra siz de aslında onu yapmaya başlıyorsunuz. Yani bir de güzel bir şey, Özgür ben baktım geçen uygulama yani orada oyun bile var yani. Türkceller'in bunun böyle bir sanal pazar olarak kullanmamış aslında sosyal bir platform olarak evet. da evet. Yani oradaki oyunları oynayıp bile vakit geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu sadece böyle bir satış kanalı olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Öte yandan uygulama üzerinde kupon biriktir kampanyası var ve bu kuponları siz istediğiniz gibi harcayabildiğiniz gibi mesela gigabyte alayım. Ne bileyim farklı markalarda indirinme avantajlar elde edeyim gibi şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Bence de bu enteresan bir şey olmuş. Böyle hani kullandık o kuponları topladıkça biriktiriyorsun ve onları da işte mesela telefonda evet. gigabyte olarak da alabiliyorsun. Bir de şey de var abi orada indirim paylaş diye bir menü vardı mesela. Orada kadınlar birbirine haberdar ediyor. Şurada şu indirim var, burada bir O çok tutar o. O on numara zaten ya evet. direkt olarak. Evet. Şurada şu indirim var kaput kaçırmayın. İşte atıyorum A101'de şu ürün şu fiyata gelmiş kaçırma gibi. Orada da böyle bir kadın dayanışmasına plana çıkmış durumda. Son olarak Mart ayında geliştirilen yapay zeka AI teknolojisi ile Biz uygulaması artık kullanıcıların gülümsemesini tanıyabiliyormuş. Kullanıcılar Biz üzerinden gülümseyerek çekip gönderdikleri fotoğrafları yapay zeka yani AI teknolojisi ile analiz edildikten sonra kampanya faydalardan kullanıcılar faydalanabiliyor. Zaten kampanyanın ismi de sen yeter ki gülümse. <gülüyor> Burada tabii gülümsederken böyle absürt şeylerden bahsetmiyoruz yani. Normal bir gülümseme falan gibi evet. bir şeyler değil arkadaşlar. Hani gülümsüyorsunuz onu yapay zeka ha, gerçekten içten gülümsüyor falan gibi herhalde bir hesapla bir, bir algoritması var. Muhtemelen var, var evet. Ee, ve size herhalde orada bir puan veriyor ne yapıyorsun artık buna göre bir sınıflandırma sonrasında çekilişle gerçekten güzel eljeler kazanabiliyorsunuz. Dyson saç şekillendirici, Xiaomi robot ve iPhone 12 gibi. Pek çok hediye var bir ki lira. burada genellikle bir de kadınlar için hani böyle ön plana çıkan, çıkan hediyeler yani. seçim işte saç şekillendirici, robot süpürge Ge evi süpürsün falan gibisinden. Dolayısıyla bu menüye de bir göz atmanızı tavsiye ederiz biz. O çekiliş kampanyası bu arada 1 ile 31 Mart arasında geçerli olduğumu da söylemiş olalım. Yani bu Mart sonuna kadar, kadar geçerli. Mart sonuna kadar bol bol gülümseyebilirsiniz diyebiliriz kadınlarımıza. Evet arkadaşlar tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutladıktan sonra şimdi hop kripto para piyasasına keskin bir ya geçiş çok yapalım. çok dalgalı o tarafı ya. ya o zaten konu. kripto para piyasası dalgalıydı. Evet iyice dalgalandı. Evet, i̇yice dalgalandı. Özgür Çetin'in bu piyasaya el atmasıyla birlikte. <gülüyor> bir <evi> kurumasını bekliyorum. değil mi? O kadar değil tabi ama dalgalanma var. Hatta o dolara, euroya falan şimdi da yansıdı ama şu var bu Amerikan on yıllık tahvilleri mi ne varmış falan filan onların faizleri mi ne artmış öyle bir şey olunca tüm piyasalar etkilenmiş. Dolayısıyla burada kripto para piyasası da etkilenmiş ki bu etkilenmeyi şeye bağlıyorlar diyorlar ki artık kripto para piyasası o kadar çok büyüdü ki o yüzden artık bu tarz doların altının işte gümüşün vesaire etkilendiği olaylarla kripto Top para piyasası da etkilenmiş. etkileniyor diyorlar. Bitcoin'de bir düşüş başlamıştı arkadaşlar 47 bin 46 bin hatta bir ara 44 bin dolara kadar gerilemişti. Şu aralar yine 49-50 bin seviyelerinde dolaşıyor. Öte yandan Ethereum yine 1300 dolarları görmüştü biliyorsunuz en büyük altcoin oluyor kendisi. O da şu sıralar yine 1600 dolar sınırına kadar geri geldi. Şunu söylemek gerekiyor, Mart ayı zaten genel itibariyle kripto paraların düştüğü bir dönem. Yani böyle son 10 yıllık çizelgeyi incelediğiniz zaman yeşil olan 1-2 sene falan vardır. Geri kalan bütün senelerde Düşüyor yani Mart ayı. düşüş vardı. Bir de geçtiğimiz yıl Mart ayında Kanlı Perşembe diye bir olay vardı 12 Mart'ta. Bu 12 Mart'ta biliyorsun bu pandemi olayı falan iyice patlamıştı. Avrupa'da vesaire pek çok yasaklar ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapatılması vesaire. Bu da doğal olarak ekonomide belirsizliğe yol açmıştı. Dolayısıyla o dönemde arkadaşlar Bitcoin neredeyse %50 oranında gelirdi. Bakın %50 yani şu atıyorum 50 bin dolarsa 25 bin dolara düştü. Düşünmüş. Sadece bir gün içinde, bir günde yani. 12 Mart'ta %50 değer kaybetti. Kanlı Perşembe olarak isimlendirilmişti. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Canım, bir kez bu, daha Yok canım. Söylüyoruz söyleyelim. olayı söylüyoruz evet. Mart ayında bir dalga oldu. Yatırım tavsiyesi. Mi var? <gülüyor> Mart ayında bir dalga Bir koyup bir koyup yarısını <gülüyor> alacaksınız. <gülüyor> evet arkadaşlar biz ilginç haberse Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten geldi. Çok taze bir haber. Perşembe Türkiye saatiyle sabaha karşı bir deneme yaptılar. Mars'a gidecek olan Starship roketinin denemeleri yapılıyordu. Vallahi kaçıcıdır değil mi? Epey bir deneme oldu bu. Bu sefer indirmeyi başardılar. Daha önce indirmeyi de başaramamışlardı yeryüzüne ama indikten birkaç dakika sonra <gülüyor> patladı bu sefer. <gülüyor> ama en azından indirmeyi başardılar. Ve yani. o her bir operasyon bilmem kaç milyon dolara mal oluyor bu arada. Ya evet şimdi e, Elon Musk'ın değişik bir kafası var. Evet. Adam bu paralar acımıyor mesela hani ben bunu indiremeyeceğim şu kadar zarar ederim bu kadar zarar ederim kafasında de değil. Ki. Öğreniyorlar e, şu anda. Dünyayı da böyle insanlar değiştirecek. Yani ben şuna inanıyorum eğer yakın gelecekte biz Mars'a gideceksek kolay vesaire gibi olaylar olacaksa Mars'ta. Ne bileyim Mars'a ilk insan gönderilecekse bunun mask tarafından gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Muhtemelen açıkçası. öyle olacak. Bugün elim maska bir şey olsa Allah korusun. Allah paşa razı <gülüyor> <zaten Kesinlikle. gülüyor> Yani ölse gerçekten hani bilim dünyası çok büyük bir boşluğa düşer şu nedenle. Hani bilim dünyası demeyeyim de daha doğrusu bu uzay işleri falan uzay, bayağı bir seyahat, atar kendini. Evet. Yani şu anda mesela sallıyorum tamamen 20 yıl sonra Mars'a ilk insan gidecekse vesaire o belki 120 yıl sonrasına hmm. denk düşer. Çünkü bu uzay işleri baya masraflı ve elin mask buna kafayı takmış durumda saplantılı adam. Ya diyor Mars'a koloni kuracağım ya diyor uzay... Ya benimsin ya Mars'ın diyor yani. yani mask ölürse ama muhtemelen başka kimse de ya ben Mars'a koloni kurayım şu kadar parayı oraya yatırayım. Demeyecektir. E, düşünmez çünkü bakıyorsun. Elmas karicinde dünyanın en zenginleri listesinde o kadar isim var. Hiçbirinin uzayla muzayla bir iş yok. Adam diyor dünya bana yeter. Diyor. Ama şunu bilmiyorlar. Dünya malı dünyada kalır. Ama Mars'a gidersen. O zaman nerede ya. kalacak? <gülüyor> <gülüyor> Türkcell'e teknolojiye bakış programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.